Hepinize tekrardan Merhabalar Arkadaşlar Ben Sopru Oyundadan Muhammed Bugün sizlerle birlikte playpazar.com'u tanıtacağım playpazar.com ne diye sorursanız e, pahalı oyunları ucuza almanızı yarayan bir sitedir Siteyi şimdi tanıtmak gerekirse oyun kazan diye seçeneğimiz var Oyun kazan seçeneğine tıklıyorum hemen tıkladım Şimdi playpazar e, Facebook adresini yönlendirdi bizi daha sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere burada 51 dakika önce mesaj atmışlar. Yeni oyunlar ekleyeceklermiş. Ve buradan bedava premium hesap bile kazanabilirsiniz. Ee, bakın dün de bir alana bir bedava varmış. Bedava premium hesap nasıl kazanacağım diye soruyorsanız Buradan zaten gördüğünüz gibi kod veriyorlar. O kodları kullanabiliyorsunuz böyle Facebook sayfalarını takip edin. Şimdi ucuza premium asıl konumuza gelelim. Ucuza premium nasıl alınır? Gördüğünüz gibi Minecraft demir hesap var burada. Özellikleri şunlarmış. İnceleyelim isterseniz. İşte burada hey Minecraft oynamaya eee Minecraft oynamaya ne dersin vesaire soruyor. Şimdi özelliği ne sadece oyun girişi yapabilir ve kostümü değişmez sadece oyuna giriş yapabilirsiniz arkadaşlar bundan 5 TL'ye 10 TL'ye bence bunu alabilirsiniz bu çok iyi bence Çünkü bazı sitelerde bir 15 TL İlla diyeceksiniz ben e-postamı değiştirmek istiyorum e-postamı ve şifremi Pardon e-postamı değiştirmek istiyorsanız 40 liralık Parayı gözden çıkarmanız gerekiyor Ben tavsiye ettiğim size bu Çünkü e-posta'yı değiştiremeyeceğini, ama bütün her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Parola, skin, e, kullanıcı adı gibi her şeyi değiştirebiliyorsunuz e-mail dışında. GTA 5 50 lira. E, iki, yaklaşık 100 125 lira olan GTA 5 50 liraya buradan alabilirsiniz. Size i̇şte FIFA falan random key. Sonra 5 adet random VIP key vesaire buradan alabilirsiniz. PD2 20 lira bence çok iyi. 100 liralık oyun 20 lira. Size kalmış. İsterseniz alabilirsiniz. Bakın. Bedava random key diyor. Arkadaşlar şimdi asıl e, dediğim gibi anlattık. E, size bir şey anlatmak istiyorum şimdi. E, nasıl güvenirim diye sorursanız bir kere şuradan e, online şeyleri var. Online konuşma destek. 724 destekleri var. Şu an çevrim dışı ama bilmiyorum. Ama mesaj attığınızda cevap veriyorlar. Gördüğünüz gibi e, e, gmail'larda bu info playpazar.com, işte twitter hesapları, facebook hesabı var. Şimdi neden ucuz diye soranlar tabii ki oluyor. Bir bakalım neden ucuz. Hemen ben de bir bakayım. Sitemizdeki fiyatları gören kişilerin aklında ne, genelde neden ucuz sorusu oluşuyor. Fiyatlarımızın diğeri firmaların oranına ucuz olmasının sebebi toptan alış. Yaptığımız için bize sağlanan indirimler yani böyle şöyle anlatıyorum mesela adamlar 100 tane hesap alıyor bunları ucuza alıyorlar e, Bunlar anlaşmalı sitelerde İşte Siteler size e, Bu sitelerin sahibi işte Diyorlar işte toplan alın indirim yapalım bunlar da satıyor aynı e, Böyle market sistemi gibi yani Market derken Bakkal sistemi gibi bakkalcı Toplantıcıdan Ucuza alıyor ve satıyor böyle bir şey siz de alabilirsiniz. İşte 3 gün 3 iş gün içerisinde teslim ediyorlar. Hafta içileri teslim ediyorlar. Şimdi iletişimleri işte iletişim adresleri vesaire burada. Hop gördüğünüz üzere bu arada buraya benim indirim kodum geliyor. Son pro diyerek indirim %5 indirim alabilirsiniz. Tabii tam ayarlamadık. Sitenin sahibiyle görüşüyorum. Sitenin sahibi onu Ayarlıyoruz. Yakında gelecek dedi. Geldiğinde de ben size haber edeceğim. Zaten e, her videonun başında bunu göreceksiniz. Her oyun videolarının başında. Her videonun başında. Evet. E, siz de alırsınız. Daha iyi. Mesela kasalar. CSGO kasaları alabilirsiniz. Random AWP. Size kalmış bu arkadaşlar. Satın al diyerek. Güvenli satış sistemi var. Şimdi hemen satın al diyeceğim mesela. Bir adet satın al. Gördüğünüz gibi kendi şeyleri yine. TC kimlikler. Bunlar her şey. Steam, oraya, ne, Steam Trade linkinizi istiyor orada. Hop mesela şurada oyunlar mesela alayım ben bunu 10 TL'lik hesabı. İletişim bilgileri. e Mesela diyorum. Telefon numaramı salla. Orayı kapatacağım ben gözüktü telefon numaram. Hop. Ödeme diyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi istediğiniz işte giriyorsunuz. Zaten buradan güveni, güvenli ödeme falan, Troy falan her şey oluyor, inin al oluyor, inin al bu zaten. Bütün kartlarla oluyor yani kısacası. Dediğim gibi site, e, site bence alın yapın yani güvenilir site. Diğer sitelere kanmayın. 15 liraya şu hesabı satanlar var, kanmayın bunlar arkadaşlar. Şunu alın, bakın çok iyi bence, çok kullanışlı olacak. E, dediğim gibi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, bu videoya çok like beklemiyorum ama like gelsin. Sevinirim. Yorum atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman bitişi alalım bizi. Aynen alalım hadi. <Gülüyor> I mean, no, no